Şimdi arkadaşlar diyoruz ki ben demeyi öğrenmeden biz demeyi öğrenemiyoruz olur mu canım önce biz olsun önce dünya kurtulsun önce komşum ailem kurtulsun önce çocukların kurtulsun hepsi batar onun için önce sen sadece kendini kurtarabiliyorsun Dur önce evladım, dur önce kocam, dur önce annem, babam. Bu bir aldatmaca. Bu kendini kandırma oyunu. Kendinden kaçabilmek için ailem için çalışıyorum. Tad alarak, zevk alarak kendin için çalış ki ailen mutlu olsun. Sen eğer ailen için sadece para için çalışırsan ne olur? Paranın dünyanın dışarının kölesi olursun ve bu sefer isyan edersin bilmeden şuuraltın ailene aile üyelerine kızar ama diğer taraftan kendini böyle bir duruma maruz bıraktığın için kendine ve yaradana kızarsın şimdi gökyüzündeki yıldızlara bakın ne yapıyorlar önce kendi etraflarında dönüyorlar değil mi kendi etraflarında dönmeyi başarabilen, bu sefer bir merkezin etrafında dönebiliyor. Şimdi dünya kendi etrafında dönemeseydi, güneşin etrafında dönemeyecekti. Dünyamız ben, güneş sistemimiz biz. Bakın, kendi etrafında, kendi merkezinde olabildiğinde bu sefer ne yapıyorsun? artık daha büyük bir merkez etrafına dönebiliyorsun peki güneş sistemimiz ne yapıyor şimdi diyelim ki kendinin bir yörüngesi var o da başka bir yörüngede geziniyor Samanyolu'nun içinde onun da bir yörüngesi var Bak şimdi hepimiz olduk diyelim ki bu ülkemiz oldu Peki daha büyüğü yok mu? Samanyolu'da bir dönüş etrafında. E i̇çinde dönüşler var, bireyler dönüyor, hareket ediyor. Her birisi kendi merkezinde dönüyor. Ama aynı zamanda o döngü bu sefer daha farklı, daha büyük bir çekim etrafına döndürüyor. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Dünya güneş etrafında dönmek için kendi etrafında dönüyor. Evet. Ama dünya kendi etrafına döndüğü için güneş etrafına dönebiliyor. Buradan nereye geleceğiz? Sen eğer kendi merkezini doğru şekilde koruyarak bakın. Kendi alanını bilerek ve koruyarak burada olduğunda bu sefer çevren etrafın, ailen, ülken dünya, insanlık, varlık her biri etrafında dönebiliyorsun ve her birine hizmet edebiliyorsun. Onun için diyoruz ki eğer sen bu dünyadan tat almak istiyorsan, huzurlu olmak istiyorsan, başka insanlara da hizmet etmek, fayda vermek durumundasın. O zaman kendimi bırakıp fayda vermeye gideyim. E olmuyor. Neden? Sen daha kendine gelmedin. Hani eskilerin bir deyimi var. Hani acemi doktor candan hani hoca da imandan edermiş. Öyleyse kendi merkezinde olmayan bir insanda topluma ve çevreye zarar verirmiş. Onun için her birimizin öncelikli görevi ve ödevi kendimize gelmek ve kendi merkezimize gelmek. Şimdi bazıları da şöyle zannediyor. Öyleyse ben bencil olayım. Hep bana diyeyim. Bu insan en mutsuz insan. Çünkü o merkezine gelmedi. Egosunun merkezine gitti. Kendi merkezine gelmekle nefsini merkez almak aynı şey değil. Çünkü birisi arzularını merkeze aldı. Sen arzulardan ibaret değilsin ki. Sen bütünsün. Duygularınla, düşüncelerinle, varlığınla, hayatınla, ailenle, yaşadıklarınla, çevrenle. Şimdi diyelim ki sen hep bana dedin ve aileni mutsuz, huzursuz yaptın. O ailenin içinde tad alabilir misin? Eve geliyorsun herkesin yüzü sallanıyor. Herkes birbirini bıçaklayacak saldıracak gibi Ah benim keyfim yerinde diyebilir misin? Diyemezsin. Öyleyse yaşadığımız dünyaya hayatı güzel hale getirme görevimiz var. Peki bu nasıl olacak? Nasıl biz hayatı güzel yaparız? Bu konuda bir hikaye anlatayım. Şimdi Adamın bir tanesi cennete gitmeye hak kazanmış, beden ötesine geçmiş. Demişler ki sen çok iyi bir kul olarak, hikaye anlatıyorum tabi, ee, cennete gideceksin. Ya demiş cennete gitmeden şu cehennemi de bir göreyim, ondan sonra beni cennete götürün. Tamam demişler. Neyse daha kapı açılır açılmaz bir bağırış, bir şey her taraf darmadağın böyle millet birbirine saldırıyor saçını çekiyor bilmem ne yapıyor ortada kocaman bir tane kazan kazanın içerisinde envai çeşit güzel yemekler var muhteşem şeyler var fakat almak için çok uzun büyük bir kepçe var daldırıyor herkes kepçeyi ağzına götürecek ama kaşık o kadar uzun ki bir türlü ağzına getiremiyor ve bu sefer tabi alırken o onun kaşığına vuruyor. O onun saçını çekiyor. Herkes birbirinin orada neredeyse düşmanı olmuş. Tatsız, huzursuz bir yer. Aman diyor beni hemen buradan götür. Ruhum daraldı. Ne olur diyor beni cennetime götür. Cennete bir giriyor. Her yerde mis kokuları, tatlar, lezzetler, huzur. Herkes sevgiyle kucaklaşma içinde. Ama bir bakıyor ki yan taraflı aynı mekan. Yine ortada kocaman bir kazan, içinde en may türlü yemekler var, muhteşem böyle yemekler, fakat bu sefer o her kaşığı alan karşısındakine uzatıyor, karşısındakine uzatıyor, herkes birbirine paylaştığı ve güzel bir şekilde sunduğu için mutlu. Hayatımız aynı böyle dışarıdan bir şey gerek olmadan cennete ve cehenneme biz çeviriyoruz. Öyleyse bir erkek dişi tarafına ne kadar güzel sevgiyle o kaşığı uzatıyorsa onun ailesi evi o kadar cennet. Bir kadın eril tarafına ne kadar güzel o kaşığı uzatabiliyorsa sevgiyle kucaklayabiliyorsa o evin o ailenin içi cennet. Önce ben alacağım Cehennem. Sen bana bunu niye yapmıyorsun, niye şöyle yapmıyorsun? Hayır gel sen başla. İyi ve güzel yapmaya sen başla. Tamam da neden böyle olmuyor da cehenneme çeviriyor bazıları aile içinde rahatsızlıklar, huzursuzluklar var? Çünkü anne ve baba da bunu seyretti. Gördüğü, öğrendiği bu ve eskinin kapısını kapatamayan, yeniye gelemeyeceği için bu sefer bir bakıyor ki anne ve babasındaki ilişkiyi hayatına taşımış. Arada da su içelim. Ve bir de annesinden babasından şikayet edip ben annem gibi olmayacağım, ben babam gibi olmayacağım diyerek bir bakmışsın ki aynıları olmuş. Oysa ki arkadaşlar bu dünyaya hepiniz Kendiniz olmak için geldiniz. Özgün olmak için geldiniz. Ne anneniz, ne babanız, ne birbiriniz, ne de herhangi bir zat, herhangi bir muhterem gibi olmak için de gelmediniz. Siz özgün, bir tane yaratılmış olan, bu kainatın içinde senden bir tane var, başka yok. Bu duygu, bu düşünce, bu bakış açısına sahip dünyada sadece kainatta bir tane var. Bir tane senden var. Senin Allah'ı anladığın gibi kainatta başka kimse anlamıyor. Olur mu canım Allah bir. Hadi ya. Hadi hepimiz söyleyelim ne anlıyoruz diye, ne hissediyoruz diye. Bakalım birimizin Allah'ı birbirine benziyor mu? İşte birlik bu. Bakın. Bu ayrılık gibi görünen... Her birimizin başka açılardan baktığı bu farklılık birliğimiz yani çeşitliliktir birlik olan kainatın herhangi bir yaratımında aynı yaratım olmaz. Senin bugüne kadar aynı yaşadığın bir anın var mı? Yok aynı denede iki kere yıkanılmaz. Peki bu kadar ayrılık varken sen niye aynı olmaya çalışıyorsun? Niye hep aynen diyorsun? Mesela Niye birilerini taklit etmeye çalışıyorsun? Sen bu kadar özgün ve özel yaratılmışken Sen kendindeki yetenekleri, özellikleri niye küçümsüyorsun? Niye kendi etrafına dönmüyorsun? Kendi etrafına dönemeyen Kendi merkezini bulamayan merkezden kaçıyor. Bu sefer gidiyor başka yerlere çarpıyor. Onun için Yaradan ümmetleri bir kılmadı. İnsanları bir kılmadı. Ama bir birliğin içerisinde oluşturdu. Ve her birimizin gözünden seyredilen farklı hal, durum ve güzelliği seyreden o. Bakın. Yani her birimizin Gözlerin içinde o var. Çünkü her biriniz kalbinizden gözlerinize bir bağla bakıyorsunuz dışarıya. Onun için her biriniz aynada gözlerinizin içine bakın. Bu ben. Bu gördüğüm ben. Ama bu siyah bir nokta. Niye siyah bir nokta? Niye böyle bir kara deliğin var? Çünkü içinde sonsuz var. İçer o içerisi senin yüzeyindeydi, oradan nereye kapı açılıyordu Onun için her şey bir noktaydı değil mi? Cahiller olarak hep birlikte. E bu sebepten bir bakıyorsun ki kimse kimsenin gözüne bakamıyor. Çünkü kendi gözüne bakmamış. Kendinden kaçmış. Kendiyle buluşmaktan kaçmış. Belki kaçtığımız zamanlar dönemleri olmuş kendinin gözüne bakabilen başka birinin gözüne bakabiliyor ama kendi gözünden kaçan kendinden sakladıklarından korktuklarından kaçıyor ama diğer taraftan Allah'tan kaçıyor yaradandan yaratıcısından kaçıyor kendini su eksik yanlış ezik zannediyor o öyle gördüğü için de topluma bir bakıyorsun ki ezik büzük değersiz Kendini küçük görenler var. Kendini büyük ve kibirli görmek de aynı bu arada. Yani bir insanın kendini yüksek kibirli görmesi eksiklik ve kompleksinden dolayı. Burada hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Ayrı bir yaratılış yok. Bir kere varız. Var olmak demek bir daha yok olmamak demek. Bir sürü elbise kullanabilirsin, bir sürü beden kullanabilirsin, bir sürü kıyafet kullanabilirsin. Sen elbise dolabın değilsin, sen bedenin değilsin. Bu bedenin kullanıcısısın. Ama bu kıyafet de çok önemli ve çok değerli. Bu bedeni, bu kıyafeti eğer iyi bir şekilde kullanabiliyorsan, değer veriyorsan bu araç sana çok güzel ve kapıları açıyor. Gel bak şimdi seni nerelere götüreceğim, sana ne ikramlar yapacağım. Bu dünyanın en kıymetli ikramı ne? Sorum. Topyacılar. <gülüyor> Bak, evet, evet. evet. Bu dünyada tatla buluşabilmek bizim için birinci öncelik arkadaşlar. Ne kadar küçük kere değil Ya biz koca dünyaya geldik şimdi bunun için mi geldik? Tamam da ne derinliği var biliyor musun? Tadın içinde ne tatlar var? Diyelim ki sevgiliyle buluştun kucaklaştın bir tad alıyorsun o kucaklaşmanın içinde ne tatlar var değil mi bir sevginin gözüne baktın o gözünün içinde kendini gördün ne tatlar alıyorsun ya da bir sevgi halleşmesiyle buluştun şimdi ne tatlar alıyorsun ya da güzel şöyle bir trabzon burmasını yedik değil mi cennet burması olsun <gülüyor> Şimdi sen hangi haldeysen ona göre bir tad alıyorsun. Diyebiliyor musun ki hurma budur, tadı budur diyebiliyor musun? Hayır. Peki ya sen kendinle buluştukça tatlar daha güzelleşiyorsa, tat ile buluşabilmekle kendinle buluşabilmek paralelse ve sen kendinle buluşamadığında herhangi bir tatlı suni olarak buluşabiliyorsan, ya sen sıradan basmakalıp her gün aynı günü ve aynı tesir ve aynı enerjiyi yaşamak durumunda kalıyorsan bu sefer. Şimdi diyelim ki bugün bir elma yediniz. Şunu mu dediniz? Ben elmayı biliyorum. Ve şimdi bu elmayı da yiyorum. Zaten ben her gün elma yerim. Ve yediğim elma da hep aynıdır. İşte o zaman sen hep aynı elmayı yiyeceksin. Ya zaten elma değil mi bu? Bu bir hayat değil mi? Bu bir gün değil mi? Ben bir, bu bir gün içerisinde hep aynı şeyleri yaşamıyor muyum? Böyle düşündüğü, düşünenler hep aynı günü tekrar tekrar yaşıyorlar. Yani gece ölüyor. Böyle bir film vardı hatırlıyorsunuz. O doğru bir şey. Her gün ölüp aynı şeyi tekrar yaşıyor kişi. Neden biliyor musunuz? her gün aynı şeyin olacağına inandığı için onun için on, ona verilen sunulan elma ya da hayatın içindeki bir güzellik bir tat hep aynı zannediliyor tamam da dün yediğin senle bugün yiyen aynı mı? peki o elma aynı mı? E aynı ağacın elması olsun aynı anda mı çıktı? aynı mineralle mi beslendi? aynı rüzgar mı ona dokundu? Güneşin aynı açısı mı değdi? Aynı kişi mi topladı? Toplayan o anda aynı halde miydi? Sana sunan aynı kişi mi? Aynı halde mi? Evren, kainat, yıldızlar, sistem, matematik O bütün ile Diyelim ki astroloji Aynı an mıydı? Gezegenlerin aynı etkisinde mi sen şimdi o elmayı yiyorsun? Hayır. Peki niye aynı şeyi, aynı şekilde yediğini, aynı tadı alacağını zannediyorsun? İşte bu bir illüzyon, bu bir şirktir. Ne kadar basit yerdik değil mi? Çünkü her an yaratılan yeni bir şey. Her bilgi her an yeniden yaratılıyor. Bizsiniz bugün iki tane gittik sohbet muhabbet yaptık. Ya zaten biz bunu biliyorduk diyeceğimiz hiçbir şey yok. Bugün hepsi yeni. Hani Mevlana diyor ya, dün dünde kaldım. Lazım. Diyor. Biraz önce biraz önce de kaldı. Şimdi yeni. Ya ben bunu öğrendim, anladım, bitti diyeceğimiz bir şey yok. Bittiğin anda bittim. <gülüyor> Oldum dediğin anda düştüm. Yani madem ki olduğunu zannediyorsun artık bu dalda, bu ağaçta, bu yükseklikte ne işin var? İn aşağıya. İşte kibir, kendini yüksek görmeye, bir şeyi biliyorum zannetme hali bizi hayatta onun için zaman zaman yerlere attı. O atan bizdik. Kendimizdik. Öyleyse öncelik bu kendimizden kendimize giden yolda kendimize gelebilmemiz. Zaten bunu biliyoruz canım. Bir insan kendine gelse daha ne istiyor? İşte nasıl geleceğiz? Ya da bu kendimizden kendimize olan yolculukta başımıza neler gelebilir neler geldi nasıl kolaylaştırabiliriz ve biz bu yolun hakkını verdiğimizde ne ile buluşacağız nasıl buluşacağız yolda hangi kapılar var hangi kapıyı hangi anahtar açacak ya da anahtar ne diyoruz ki evet bak kestirme sana bilgiyi veriyoruz anahtar bilgi şu anda bazı bilgiler aldım şimdi bu bilgilerle her kapıyı açabilir misin hayır her kapının bir anahtarı var. Bir bilgisi var. O bilgiyi başka bir yerde kullandığında hayır açmıyor. Dış kapının anahtarı başka. iç kapının başka. Senin de içindeki kapıların anahtarları farklı bilgiler. Örneğin toprak kapısının anahtarında korkudan özgürleşeceksin. Ama diyelim ki üretim ve yaratım enerjisini açmak için endişeden özgürleşeceksin. E tamam da şimdi korku zaten endişenin anası değil mi? Tamam da anası başka, kızı başka. <gülüyor> Aynı gibi ama birisi anası, birisi geçmişi onun. Geçmişte yaşadığın bir korkunun doğurduğu halin adı endişe. E tamam endişeyi de hallettik. Alalım gücümüzü. Şu güç kapısından alalım. Dur bakalım. Her güç isteyene güç veriliyor mu? Eğer kabul ederse veriliyor. Ama herkes o gücü kaldıramıyor, taşıyamıyor. Ben zaman içinde çeşitli dostların, arkadaşların güç istediğini ama onları aslında taşıyamayacak halde olduklarını seyrettim. Hani eskilerin bir şeyi var, hemen gidip babasını kesermiş ya belli hak, belli bilmem ne verilen kişiler. İşte hak etmediği halde bir gücü talep edip de alan kişiler çevrelerine zararlı olduklarını o gücü kapatıyorlar. Sizler de bu sebepten dolayı hayatınıza bazı güçleri kapatmış olabilirsiniz. O güçleri tekrar açmak istiyorsanız bir anahtar veriliyor size. Bak gücü sana verelim. Hangi alanda istiyorsan Yaratım gücümü, irade gücümü, akıl gücümü, bilgi gücümü, ruhsal yeteneklerin gücümü. Bakın, her bir güç verilir. Ama sen o gücü kendinin zannettiğin anda güç ters dönüyor. Ve diyor ki: "Bu sefer senin güçle sınav alacağım." diyor. Madem ki bu güç senin, bana bunu ispat et. Firavun bunu diyor. Biliyorsunuz atıyor oku vuruyor kartalı işte diyor sizin Allah'ınızı vurdum birazdan bir tane sirke sineği geliyor bunundan giriyor beynine kafasını taşlara vura vura öldüttürüyor onu işte güç böyle bir şey bize anlatılıyor bakalım yani sen gücü ne için kullanmak için alıyorsun ve bu sefer güçle birlikte önümüze bir kapı geliyor senin iraden arzuların üzerinde yetkin mi seni arzuların mı yönetiyor, yoksa iraden mi yönetiyor? Sen kendini kendi merkezinden mi yönetiyorsun, dışarıdan mı yönetiliyorsun? Medya sana bir şey diyor, hayır şunu yapalım arkadaşlar, korkalım ayda korku, endişe gelsin. Hep beraber şöyle yapmaya gidiyoruz. Bir bakıyorsun toplumun çok büyük bir kısmını korku yönetiyor. Değil mi? Bunu iyi bilen diyelim ki küresel sistem çok güzel de yönetiyor. Medyada iki tane bilmem hazırlıyor. Hayda gelin korktuk. Şunu yapmaya gidelim. Sağlığımızla ilgili bunu yapalım. Afetler geliyor. İklim şöyle oluyor. Bilmem ne oluyor. E bunun durumu, bunun ihtiyacı kimde? Sende. Sen eğer iradenle arzularını duygularını yönetecek bir güce ulaşamıyorsan verilen güç seni ne yapıyor? Eziyor. Aşağıları indiriyor. Oysa ki sen neye ihtiyacın olduğunu bildiğinde bu sefer o arzularının içerisinden kendi faydana olanları çekiyorsun. Onun için ne diyoruz? Arzularınız hepiniz için sonsuz. Ne kadar beslersen o kadar çoğalır. Arzularının hiç kimsenin sonu yok. Bu sebepten güç verilenler gücü aldıklarında arzularını yeteri kadar tanıyıp yönetemiyorlarsa bu sefer o arzuları onların güçlerini kullanır hale geliyorlar ve gücün içinde boğuluyorlar. Kaddafi, Saddam'ı dünyadaki birçok lideri hayatımızda gördük. Her türlü güçleri vardı. Altınları, paraları, dolarları, ülkeleri vardı adamların. Ne oldu? Yani Yeni firavunları karşımıza defalarca seyrettik. Ya da ülkemizde bir sürü çeşitli grupları, tarikatları bilmem neleri seyrettik. Her türlü güçleri bilmem neleri vardı ne oldular? Öyleyse gücün bir sahibi var. Gücün sahibi Allah'tır. Bu ilahi matematiğin bir sistemi. Peki senin neyin var? Ben şimdi hepimize soruyorum. Senin neyin var? Gücün kuvvetin mi var? Güzelliğin mi var? Paran mı var? Hangisi geçici değil? Ölümsüz olan birimiz var mı arkadaşlar? Şu bedende sonsuza kadar kalacak birimiz var mı? Ruhumuz sonsuz. Tamam. Ama burada bu yaşadığımız hayat bir süre. Ve kısıtlı bir süre. Ve bu kısıtlı süreyi, sınırlı zamanı en iyi nasıl geçirelim? Nasıl değerlendirelim? Öncelikle mutlu olmamız lazım değil mi? Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Ben mutsuz olmak istiyorum diyen normalde zihin olarak yoktur. Ancak zihin özürlü olması icap eder. Peki mutlu olmak istiyorsak sizi mutlu edecek şeyler size verilmiyor mu? Bazen şunu diyebilirsiniz. Hayır bana mutlu edecek şeyler verilmiyor. Mutluluk Mut kökünden, umut etmekten ve umut ettiğinin sana verildiğinde buluştuğundaki halin adı mutluluk. Peki tamam da sen ne istiyorsan sana verilmedi mi? Ya da şu ana kadar yaşadıkların başına gelen olaylar senin dillendirdiğin olaylardan başka bir şey mi? İlk önce bu bizim kafamızı bir karıştırıyor. Yani şimdi bir bakıyorsun ki aa başıma şöyle bir hastalık geldi, şöyle bir ayrılık geldi, böyle bir kayıp geldi. E bunların hepsini ben dilemişim, istemişim. Nasıl olur? Şimdi itiraz edenler oluyor. Ben diyor kocamdan ayrılmak istemedim ki. Hani dedin ya Allah'la aramdaki ne varsa kaldır. Ya da ben ruhuma yürümek istiyorum. Çekilsin kenara. Ya da bu adam gitsin ya da şimdi geçenlerde öyle bir e, hanfendi söylüyor. Kocam diyor çoluğu çocuğu aldı götürdü. Ben diyor şimdi tek başıma kaldım. Ben böyle bir şey dilemiş istemiş olamam ki ve söylemedim diyor. Böyle bir şeyi hangi anne ister ki diyor. Değil mi? Mat matematiğe baktığınızda şimdi bu kadın haklı. Söyleyecek lafımız yok. Peki dedik. ''Çocuklarının babasına kızıp hiç tanımasaydım, hiç seninle evlenmeseydim, keşke bu yaşadıklarımı hiç yaşamasaydım.'' dedin mi? E dedim, işte bak ondan olan çocukların da gitti. Ya bu bu demek mi? Bu demek. Geçmişi sen sildin. Geçmişte o adamdan dolayı olan çocukları sen gönderdin. Kim dillendirdi, kim ifade etti? Sen. Hani matematiği şimdi sadece hani böyle robot gibi okuduğunuzda böyle olmuyor. Çünkü sen olanı kabul edemediğin için geçmişi silmek istedin. geçmişin sana verdikleri ve sundukları da senden alındı. Şimdi niye yanıyorsun? O erkeğin, o kocanın geçmişteki o kocanın çocukları değil mi? Sen o çocukları ondan yapmadın mı? Yani aldığını inkar ettiği için. İnkarı kabul görmüş Şimdi dillendirmemiz Taleplerimiz nasıl herhalde anlıyoruz Ya da şimdi Kişi gidiyor bir hafta Grip oldu yatıyor Diyor ki Ben diyor herhalde böyle bir şey çağırmış olamam Dinlenmek istemiş olabilir misin? Evet şöyle dedim Ya şu işlerimi toparlasam da Bir ay şöyle yatsam adam bir ay yatıyor Bunu yaşayanız var mı? Yaşamayanınız var mı diyeceğim yani yaşayanınız var mı diyeyim şimdi. şimdi e, geçmişte yine böyle bir hanfendinin şifasına gitmiştik. Kadın felç olmuş. Neden olduğumu anlayamıyorum diyor. Bulduğumuz nokta şu çıktıydı. Ha bir de 50 yaşında tam doğum gününün ertesi günü. 50 yaşında emekli olmak istiyorum diyor kadın. Bak dedim sen dillendirmişsin. İşim kendisi bırakamayacak durumda olduğu için iş bıraktırılmış. Öyleyse hayat duayla yönetiliyor. Sen dünyayı, hayatı, yaşamını dualarınla yönetiyorsun. Peki dua ne? Her ifade. Hani diyoruz ya, nasıl dua edilecek? Konuştukça dua ediyorsun. Çünkü dinleniyorsun. Her an kainatın kulağı seni dinliyor. Ne diyorsun? Ağzından ne çıkıyor? Her birini ol diyor. Onun için Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de, Popolbuht'ta, Vedalarda, dünyadaki bütün dinlerde bu bilgiyi flaş haber veriyor. O bir şey olmasını istediğinde ol der. Olsun der, ışık olur, hayat olur, kainat olur. Onun sadece bir ifadesi yeterlidir. Kim o? O'nun suretinde yaratılmış olan insan. Onun için bütün kutsal kitaplar senin için yazıldı. Ve seni anlatır. Oradaki her şey sensin. Öyleyse senden öte bir şey yok. Şimdi e madem benden öte bir şey yok. Her istediğimi yapabilir miyim? Kural var, nizam var. Yani sen... Ol demekle mükellefsin. Ol dediğin hali oluşturursun ama içinde yaşarken onun kulu olursun. Şimdi yaradan kim? Kul kim? Diğer taraftan biz olanın içerisinde, Allah'ın yarattığı sistemin içerisinde var olanın içinde varlık çağırabiliriz. Bizimki yoktan var ediş değildir. Yani haddimizi bileceğiz ama... Gücümüzü de alıp kabul edeceğiz Onun için ne diyor Yolcu kitabı Sen o değilsin Ama ondan öte değilsin Bu iki tane zıt bilgi Senin bunun halini Yaşadığın anda sana Kalbine verilecek ve hissettirilecek Ama bu şu anda Sadece bir bilgi Öyleyse bilgi Bizi dönüştürmek için var Dönüşüm anahtarlarımız bilgiler fakat bilgi seni ona kavuşturamıyor. O zaman ne işimiz var bilgiyle? Bilgi olmadan hale uygulamaya geçemiyorsun. Ama sadece bilgiyle de bir iş olmuyor. Yani ne kadar burada kitap varsa hepsini okuyalım, öğrenelim. Hale geçmiyorsa, uygulayacak bir duruma getirmiyorsan sadece sırtında taşırsın. Bir de yükü var onun. Öyleyse işimize yarayacak olan bilgiye yöneleceğiz. İşimize yarayacak olan şey ne? Beni buluşturacak olan bilgi ne? Bak bu kadar basit. Beni kendimle hangi bilgi buluşturur? Tabii ki bunun basamakları var. Matematiği anlamak durumundayız. Hayatın matematiğini bilmek durumundayız. Fiziği, feni, sosyeli, ilişkileri, psikolojiyi bakın. Bir üretmek... Üretim yapmak durumundayız. Yaptığımız işlerle para, ilişkilerin içerisindeki güzellikler, sohbetler, tatlar, lezzetler üretmek üretmek durumundayız. Ailenin içerisinde belki e, çocuk üretmek durumundayız. Ama bunların hepsi neye hizmet ediyor? Hangi sonuca götürmek için? Beni bana götürmek için. E, tamam da ben şimdi kendimi çok küçük görüyorsam. Şimdi bu anlattıklarımız ya ben neyim ki bakıyorum ya yani şöyle. Bunun hepsi bu mu yani? Bu aracın bize bundan var ama bu araç bu değilsin sen sadece. Ama burada da göstergen var. Hani buradan da kendinle ilgili kendini yaptıklarını yüzünden okursun. Geç aynanın karşısına. Nerede neler yapmışsın hepsini görürsün şu ana kadar. Renginden, cildinden, sağından, solundan, duruşundan haritanı da görürsün. Ama o da dışarıya yansıyan bir kısmı. Ama gözlerin içine baktığında hiç şaşmaz. Kimin gözün içine bakıyorsan ruhunu okursun. Yeter ki kendi ruhunu okumaktan korkma. Kendini görmekten korkan başkasını görmekten kaçıyor. Oysa ki hepimizin gözünün içinde biz varız. Oradan bakıyor. Onun için öyle bir soru sormuşum hatırlarsanız. O onun içinde neydi? ...her şey onun içinde olan şey nedir? Göz Tamam Her şey buraya sığıyor. Nasıl bir kara delik? Gördüğümüz her şey toplanıp oraya giriyor ve kayboluyor gidiyor. Kara delik mi arıyorsun? Bütün ışığı içine alabiliyor. Ve ne kadar ışık içine alırsa da... ...hani böyle yük değil orada. Peki sen niye yük yapıyorsun? kalbinin aynası, gözlerin hiçbir şey yük yapmıyor. Sadece alıyor. Sen bilgiyi, hayatı, güzeli, güzelliği alıp, yaşayıp niye geçmiyorsun? Akışın içinde niye değilsin? Niye sadece selamlaşmıyorsun? Geçmişte kalmaya çalışıyorsun. Ya da geçmişe tırnaklarını geçirip, yaşadığın bir ilişkiyi bir anı hale getirip, onun içinde niye kendini Kaybetmeye çalışıyorsun. Vah gitti anacığım, vah gitti babacığım, vah gitti sevgilim. Bunların her birinin temelinde geçmişte yaşadıklarında olmaman, kendinde olmaman, kendinde olamadığın içinde yaşadığını içeriye alamaman var. Ne kadar basit bir formül değil mi? Öyleyse bizler yaşadıklarımızı içimize alamıyoruz arkadaşlar. Neden dolu? <gülüyor> Neyle dolu? Bakın göz boş şşşt, alıyor. Bomboş. Ne kadar versen içeri alıyor. Hani göz dolar mı? Ne kadar mantıksız bir soru geliyor değil mi? Göz ne kadar bakarsa dolar diyeceğiz. Yani ne kadar görüntü alırsa göz dolar. Böyle bir soru neyse sen de ne kadar hayat yaşarsan o kadar dolar sorusu o kadar normalde saçma. Peki ne oluyor da doluyor bırakamadığımız için. Onun için bırakamadıklarımızın adı put. Ya olur mu canım? Putlar işte hani latuzla menat, peygamberler gitti onları parçaladı, kırdı. Putlar bitti artık. Peki senin bırakamadıkların inanç kalıpların putların değil mi? Seni onlar yönetmiyorlar mı? Sen onlara tapılmıyor musun? Sen bir olana mı tapıyorsun? Çünkü o bir olan şey Ne var ne yok Sadece kalbinde bir hissi var Buradadır diyeceğim bir şey değil o Bak şurada gördüm diyeceğim bir şey değil Yok Yokluğun içindeki var Ve sadece hissinde var Kalbini açtığında sana Gördüğün her şeyin içinde Varım diyen bir yok o Onun için yokluğuyla var işte sen o bir olana eğer gerçekten gönülden bir bağ kurduysan, gönlünle bağ kurduysan ancak kurabileceğin bir bağ. Onun için bizim şöyle bir çalışmamız var. Allah ne değildir? O budur yani Allah şudur diye bir çalışma ayıp. Yani yok şudur diye anlatacağımız bir şey değil. Ama ne değildir diye açtığında son kalan senin için neyse o. Ama ne değildir ya. Yani. İşte biz de kendimize doğru bu yolculuğumuzun içerisinde kendimizi tanıma, kendimizi öğrenme, kendimizi fark edebilme için gittiğimizde yolda aslında önce dışarıyı görüyoruz. Bakıyoruz ki ne kadar dışarısı. Aa işte arkadaşım var, erkek var, kadın var canlılar var bazılarından korkuyorum bazıları beni incitiyor bazıları işte bir şekilde bana zarar veriyor bazıları kaçmam gerekiyor bazılarını çok seviyorum yaklaşıyorum ve bir bakıyorum ki o dışarısız zannettiğim her şeyle benim bir bağım var bir bağlantım var hiçbir şey bana tesadüfen gelmiyor dokunmuyor yani buraya şu anda geldin bunları duyuyorsun tesadüfen canım işte yoldan geçiyorduk girdik hatta müsaitti saat ya da işte bir kere duyduk gelelim öyle değil her bir yerde buluşmamız var sözleşmemizle bir anlaşmamız var o anlaşmanın olduğu yere doğru çağrılıyoruz ve ordu oluyoruz buluşmalarımızın içinde ve burada bir bağ kurduk bir şeyi fark ettik ve gördüğümüzle yaşadıklarımızı birbirine bağladık ve bu sefer hayatın anlamları açılmaya başlıyor. Hayatın manası açıldıkça zenginleşirsin. Hayatının zenginliği manasında sadece maddesinde değil. Ama manasını anlayabilmek için maddesine ihtiyacımız var. Birbirimize ihtiyacımız var. Onun için biz birbirimizle aslında kendimizi seyrediyoruz. Neden? Çünkü göz kendini görmüyor. Ya bu kadar anlattık bu kadar muhteşem şey... Hayatı, kainatı ne varsa aldı. Ama bir özelliği var kendini göremiyor. Onun seyrettiklerinde görüyor. Şimdi hepimizdeki bir nokta değil mi arkadaşlar? Her birimizde aynı şeyi görüyoruz. Göz bebeği farklı olan var mı? Bak gözü farklı olan herkes farklı. Göz bebeği farklı olan var mı? Hepinizin göz bebeği bir. Bakın sırrı ne kadar güzel yere koymuş her birinizin bir nokta bir noktada buluşuyoruz <gülüyor> o buluştuğumuz noktada biriz ama diğer her şey ayrı her şey farklı işte o göz kendini göremediğimiz için biz birbirimizi birbirimizden seyrederek zevk almak tad almak buluşmak durumundayız Onun için size birisi size anlatacak ama siz hatırlayacaksınız Gördükleriniz, seyrettikleriniz Bu sürekli devam etmesi için değil Önce buna ihtiyacımız var Önce yansımalara ihtiyacımız var Önce aynalara ihtiyacımız var O aynalar bize bizi gösterecek Kimisi gelecek dürtükleyecek Kimisi çekiştirecek Kimisi çarpmaya, kimisi dolandırmaya Kimisi seni dedikodu yapmaya Kafana taş atmaya Ayağını kaydırmaya Bir bakacaksın ki önce onların hepsi dışarısı düşman olacak bu kendine yolculuğunda adım adım şunu göreceksin bunların kumanda merci sensin ya olabilir mi böyle bir şey benim şimdi dışarıda yaşadığım gördüğüm seyrettiğim bu kadar onaylamadığım durumları ben kumanda ediyor olabilir miyim işte bu farkındalıklar Bunların matematiğini biz göre göre bir bakıyoruz ki Aa, Yaradan öyle bir şekilde Beni buraya göndermiş ki Benim seyrettiğim ve gördüğüm her şey Bir projeksiyon cihazı gibi benden yansıyor Bunu ilk görüp fark ettiğinde Yine tabi bir çarpılıyorsun yani Şimdi laf olarak anlatmak kolay Şöyle Ay neye giriyorsun? Ben girmiştim böyle. Camlara çarptım, ağzım burnum kanın içinde kaldı. Havaalanında bir yere gidiyordum. Polisler böyle şeyime girdiler, kollarıma. Hani böyle sakat makat diye. Aldılar, elimi yüzümü yıkadılar. <gülüyor> Çünkü şöyle görüyorsun ilk anda. Bu sefer dünyadaki olan her şeyin sorumlusu sensin. Kim, nerede, ne yapıyor hissediyorsun? Hayda! Adamın bir tanesi çaldı, biri öldürdü, biri tecavüz etti, biri kesti. Hepsi burada. Hepsinin burada teker teker noktasına dokunuyorsun. Yap, yap, yap, yap. Tabi bu öyle önce kolay gelmiyor. <gülüyor> Orada çünkü bir bilgiyi önce saklıyor sistem senden. Evet. Her birinin sorumlusu sensin ama her eylemden de her bir parça sorumlu. Onlar o ihtiyaç için zaten var. Onun için Evet. Çocuğunda seyrettiğin senden yansıyan. Ama zaten onu yaşamak için gelen bir çocukla buluşan sensin. Bak şimdi bilgi değiştirdik. Ha, oh, o zaman sırtımdaki o hani bir tane atlas var ya, dünya taşıyor. O ne ki? Taşımak değil, zaten çöküp kalıyorsun. Hani herhangi bir yerdeki küçücük bir vicdani sorumluluk senin nehallere düşürmüştür geçmişte? Düşün ki dünyadaki bütün olayların sorumlusu burada her birimiziz. Dünyada savaşı çıkaran, dünyadaki kıtlığı, kıyameti çağıran, hatta pandemiyi çağıran sensin. Her biriniz teker teker. Çağırmayanınız yok. Bir taraftan da hem böyle bir merkez olmanın, yani yaratıcının, o yaratın ışınına sahip olmanın gücü var sende ama bu taraftan da bunun bir sorumluluğu var öyleyse güç bir sorumluluk ve bu sorumluluğu sen eğer fark etmiyorsan zaten gücü alamıyorsun bu sebepten bazı güçlü gibi görünen kişiler aslında güçlü değiller ya olur mu adam iktidar sahibi adam mutlu değil ki güçlü değil mutlu olmayan bir insan güçlü değil Allah Allah neden çünkü o topal ördek bütün enerjisini almış bir tarafa diyelim ki parada güçlü ama mutlu değil ya da bedeninde ilişkisinde hayatında bir alanda iflasta fark etmiyor adam diyelim ki dünyayı yöneten bir merci olsun bir ülkenin kralı, başkanı, reisi, bilmem nesi olsun. Ama ağzının tadı olmasın. Tadı alınmış olsun. Şimdi bu insanı güçlü diyebilir misin? Ya da kalbinden kendinden uzak olsun. Daha basit. Ruhunun tadını almıyorsun. Şimdi bu adamın her şey olsa ne olacak? Ne fark eder ki? Kendiyle buluşamadıktan sonra kalanı Hikaye. Öyleyse işte yolcu kitabı bizi kendimize doğru davet ediyor. Zaten sen bu dünyada kendine doğru yürüyorsun ama gel nereye gittiğini, nasıl gittiğini ve neyle buluşacağını hatırla. Ve bu yolda hangi kapıyı hangi anahtarla açacağını, hangi kapının bilgisinin ne olduğunu ve bunu açtıktan sonra işin hala bitmeyeceğini, oranın hakkını vermek gerektiğiyle ilgili sana bazı ışık tutmalar yapıyor. Yol göstericilik yapıyor. Diğer taraftan bu yeni dönem bu geldiğimiz artık bu hızlı dönüşümler zamanın, enerjinin yepyeni boyuta taşıdığı dönemde artık şöyle bir duruma doğru gidiyoruz. Bilgi arkadaşlar evet önce dışarıdan verilecek. Biz birbirimizi dışarıdan görüp yansıyacağız. Ama bizi bekleyen Bizim kendimizle karşılaşma ve buluşmamız. Bunun için hazırlanıyoruz. Yani gerçekten fiziksel olarak nasıl aynada kendimize baktık, görüyoruz ve buluşuyoruz ya. İşte bu buluşma için hazırlanıyoruz. Bu buluşma sizin belki de Allah'ı koyduğunuz bir yer var şu anda. O koyduğunuz yer gibi kendinizle buluşursunuz. Ve düşünün ki yani kendinizi öyle zannedebilirsiniz. Ama düşünün ki o bir zerredir. Bakın sizin kafanızda, aklınızda yaradanı koyduğunuz bir yer var ya, kendinizle buluşmanız böyle bir şey. Ama düşünün ki o hal bile bir zerre şu anda. Bizim anlayışlarımız ve fikirlerimiz için olan kısmı söylüyorum. Onun için o yolda bazen o basamağa, o adıma gelenler kendilerini böyle zannederler. O bir haldir bir basamaktır. Bu hallerden de geçebilirsiniz. Ama orada kalırsan seni aşağılara alır. Çünkü gücün sahibi o. Sen değilsin. O anda o buluşmayı bile sana verenle sen arasında hem bir ayrım vardır hem ötelik yoktur. Bu söylediğim şu anda çok zıt gibi gelse de o yolda Kendinden kendine yürürken bu basamaklarda çeşitli selamlaşmaların vardır. Kendin kılıktan kılığa girersin. Tabii ki şeytanınla da yüzleşeceksin. Nefsaniyetin her alanda seninle kol kola beraber gidecek. Neden biliyor musun? Şu anda anlattığım her şeyi meleğin de şeytanın da aynı anda duyuyor. Sen duydun öğrendin ya Hah, bak ne güzel ben şimdi bu yola gideyim. O da duydu. <gülüyor> i̇şte her iki tarafı da yönetecek ve idare edecek bir şuura ve idrake ihtiyacımız var. Onun için bilgiye ve bilgilenmeye ihtiyacımız var. Tabii ki bu kitap sana bir rehberlik ve belli bir yere kadar bir bilgi götürecek. Önce bir yedi kapıdan geçeceğiz. Ondan sonra bir on üçümüz var. On üçün sırları daha farklı. Bu 13'ün sırlarına hakim olanlar dünyayı şu anda yönetenler. Yani fiziksel olarak yönetenler şu anda 13'ün sırrına hakim olanlar. Vaktiyle buluşacağız. Ondan sonra bir de 19 kat var. Bu bizim alemin bazı sırlarıyla alakalı. Onun için yolcu kitabı bizi bunları hazırlayıcı bir kitap. Yani bunları anlamaya, farkındalığa, bizi bir yola davet ediyor. Biz burayı hazmettiğimize, fark ettiğimize hayatımızda uyguladığımızda vaktiyle adımlar tabii ki yükselerek kendimize içeriye doğru derinleşecek. Onun için önce bir kere yavaş sakin okuyun. Ondan sonra kitap sizi tekrar davet edecek. Diyecek ki gel bak bakalım. Bu kapının hakkı nasıl? Ki zaten bir masalla başlıyor. Kendi masalımız. Aslında efsanelerin ya da çocukluğumuza duyduğumuz birçok masalın Kutsal kitaplarda o birçok anlatılan mesellerin size sırrını gösteriyor kitap. Onların her birisi sana seni anlatmak için aktarıldı. Ne o ejderha var, ne orada bir şeytan var, ne orada diyelim ki bir kutsal meyve var. Onların her birisi sendeki değerleri sanki uzaktaymış gibi anlatan, bilgelerin, erenlerin bize mesajı. Orada bohçaladılar. Masallarla felsefe Felsefeyle bohçaladılar. Akıl kalıplarıyla. Bazıları mitolojiyle bohçaladı. Kutsal kitapların içerisinde bize çeşitli şekillerde bunları sırladılar. Peygamber hikayeleriyle anlattılar. Ama her birisi sana seni anlattı. Sen kendini uzağa koyduğun ölçüde, ötelediğin ölçüde ötelenirsin, bertaraf edilirsin. Onun için öteleyenler taraf oldular. Taraf tuttular. Annesinin taraf oldular, bir takımın tarafı, bir mezhebin tarafı, bir görüşün tarafı oldular. Oysaki biz her birimiz kendini bulmak için seyahat eden yolcularız. Bu yolculuğumuzda şu anda dünyadayız. Ama sadece dünyada olmayacaksınız. Dünyada bu yolculuğun belki de mekanlarından sadece bir tanesi. Hani 72 bin alem var deniliyor ya. O tabii yine bizim anlayacağımız şekliyle. Bu kainatın içerisinde daha bir sürü boyutlar, bulutlar, sistemler, evrenler ve alemler var. Hani yok işte şu kadar trilyon galaksi varmış, bilmem neymiş. Her yıl artıyor bu. Ben çocukken 200 milyar taneydi. Şimdi oldu trilyonlar. Daha da artacak. Ki daha bu da görüneni. Şimdi bu kadar dışarısı var ya. Bir de içerisi var. İşte şimdi seni içerideki bu yolculuğa davet ediyoruz. İnşallah güzel, faydalalım, Faydalı buluşmalar yapalım. Ve e, çeşitli... Instagram, YouTube videolarımız var. Buralardan destekler alabilirsiniz. Çeşitli yerlerde bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ocak ayında kelam bilginliği diye bir atölye çalışmamız var. Yani o ol demenin bilgisi, bilgeliğini hayatımız içinde nasıl kullanabiliriz ile ilgili. Bazı atölye çalışmaları, kamplarımız var. Ola ki hoşunuza gider, fayda görürsünüz. Kendinizde olumlu dön dönüşümler hissedersiniz. Paylaşın bizlerle. Burada belki bir sürü arkadaşımız var. Hayatını dönüştüren. Yani burada sen bir kitap okumayacaksın. Okuduğun kitap seni bir yolculuğa çıkaracak. Sen yeter ki ben hazırım de. Davet edecek seni. Ve sen yürümeye başladığında senle birlikte yürüyeceğiz. Hayırlısıyla buluştuğumuz yaradan olsun. Sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi imzamıza geçelim.